Burada, papirüsten bir ölüler kitabını görüyoruz. Sergilenmeden önce eski Victoria dönemine ait arka kaplamasının çıkarılması gerekir. Bu yüzden papirüs çekilir ve ocağa koyulur ve önü korumak için kağıt şeritler uygulanır. Papirüs ters bir şekilde yerleştirilir ve ıslak halidir. Üzerinde hassas bölgelerini gösteren bir kopya kağıdı vardır. Görevliler üst kısımdaki kaplamaları soyuyorlar. Son kaplamanın cımbızla çıkartılması gerek. Çıkartılan kağıdın arkası kahverengi. Çünkü papirüsle uyumlu olması için boyanmış. Görevliler arka kaplamayı çıkarmaya devam ederken papirüsün nemli olduğundan emin oluyorlar. Bunun için papirüse su sıkıyorlar. Arka kaplamayı çıkarmak 2 saatten fazla sürüyor. Size zaman kazandırmak için süreci hızlandırdık. Eski kaplamayı çıkarıp, yerine iyi ve kalite bir kaplama koyup destek sağlıyorlar. Yeni kaplanmış papirüs, kurutma kağıtlarının arasında kurutuluyor. Bu süreçte bir camın altında, üstünde ağırlıklarla birkaç hafta duruyor. Görevliler, yeni kaplanmış olan papirüsün kuruduğundan emin olunca, geçici olarak koruma amacıyla Papirüsün üzerine yerleştirilmiş dış kaplamayı kaldırıyorlar. Bunu yapınca sonuca bakıyorlar ve papirüsün yeni kaplamasından memnunlar. Büyük sergide gösterilecek olan papirüsün koruma işlemlerinin kalanına yakında devam edecekler.